Değerli arkadaşlar, ben Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Semih Yılmaz. Promosuit firmasının kurucu ortaklarındanım. Promosit Biyoteknoloji firması, bakteri genomiyi ve proteomiyi, biyoinformatik, ziraat, gıda ve sağlık alanlarında uzman araştırmacılarla çevre dostu biyolojik ürünler üretip geliştirerek, tarım girdilerinde kayda değer azalış sağlamanın yanında üretim ve verimliliği de artırmayı hedefleyen bir üretim girişimidir. Bu kapsamda bakteri kaynaklı bitki büyüme teşviği ve büyüme düzenleyicileri alanlarında ARGE çalışmalarımız aralısız devam etmekte olup, biyokimyasal ve moleküler genetik yöntemlerle üstün özellikli hücreleri seçerek geliştirip bunları amaca yönelik olarak kullanabilmekteyiz. Genetik modifiye yöntemler ürün etkinliğinin artırılması amacıyla birçok gelişmiş ülkede uygulanmakta ve ticari olarak dünya genelinde satılmaktadır. İlgili bakteri hücreleri üzerinde yapılan genetik düzenleme ve ekleme çıkarma işlemleriyle bitki büyümesinin teşvik edici özelliklerin geliştirmesinin yanında yine tarımda problem olan patojen funguslar ile zararlı böceklerin biyokontrolüne yönelik spesifik biyofestik geliştirme çalışmalarımıza devam etmektedir. Bu çalışmalardan bir kısmı tamamlanarak denemeleri yapılmış olup Önümüzdeki dönemlerde mevcut altı tescilli ürünümüzün yanında bir patent değerlendirme aşamasında olmak üzere dört farklı ürün geliştirmeyi hedefliyoruz. Değerli yatırımcılar, ben Dr. Abdülhakim Coşkun, tıp doktoruyum. Akademisyen olarak RGS Üniversitesi'nde tıp fakültesinde çalışıyorum. 2014 yılından itibaren yoğun bir şekilde startup ekosisteminde melek yatırımcı ve girişimci yatırımcı olarak yer almaktayım elde ettiğim tecrübeleri Promoseed Biyoteknoloji Anonim Şirketi'nde kuruluşundan itibaren katkı vermeye çalışıyorum. Size öncelikle Promoseed'in hikayesinden bahsetmek istiyorum. 2008 yılından itibaren yaptığımız akademik çalışmalarda doğal ortamlardan alınan toprak bakterilerinin bilimsel incelenmesini laboratuvar ortamında gerçekleştirdik ve ARGE çalışmalarımızı ticari ürünlere dönüştürmek istedik. İleri teknoloji ile üretim kabiliyetini ticari ürüne çıkartabilecek bilimsel ve teknik bilgi birikimine sahip olduk. Ürünlerimizin etkinliğini uzun yıllar gerek laboratuvar ortamında gerek araiz şartlarında test ettikten sonra 2019 yılında Promosit Biyoteknoloji Anonim Şirketi olarak kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Kısaca özetleyecek olursak, 2008 yılında akademik çalışmaların başlangıcı ve devamında laboratuvar ve arazi şartlarında ürünlerimizin denenmesi, 2019 yılında şirketleşme, 2021 yılında ilk 6 ürünümüzün tescilleri ve ilk yatırım turunun fon bulucu ile gerçekleşmesi, bununla eş zamanlı olarak Kültepe ve Erban yatırımcılarından fon temini, 2022 yılında yeni üretim atölyemize ...taşınma şeklinde özetleyebiliriz. Bugüne kadar yaptıklarımızdan rakamlarla bahsedecek olursak... ...2021 yılından itibaren ilk 6 ürünümüz için... ...Tarım Bakanlığı'ndan lisans ve tescil belgeleri alarak... ...fason üretim aşamasına geçtik. 2021 yılında 11 Mayıs'ta fon bulucu tarafından... ...ilk kitlesel fonlama kampanyası promosid ile gerçekleştirildi ve 2.191 yatırımcının katılımıyla %6 hissemize karşılık 300.000 TL yatırım aldık. Eş zamanlı olarak Kültepe Yatırım AŞ ve Erban Melik yatırımcılarından %4.5 hisse karşılığı 225.000 TL yatırım kullanarak operasyonlarımızı hızlandırdık. İlk yatırım kaynağı ile üretilen ürünlerden günümüze kadar yaklaşık 40 bayi vasıtasıyla yüzlerce çiftçiye ürünlerimizi kullandırdık. Ve 9 aylık süreçte yaklaşık 400.000 TL ciro gerçekleştirdik. Yeni atölyemize taşındık. Erciyes Teknopark'tan tarımsal uygulama alanı kiraladık. Takıma ikisi yabancı 4 doktor öğrencisini ARGE personeli olarak dahil ettik. Ve ARGE kapasitemizi artırdık. Bu yatırım turu ile PromoSeed'de gelecekte neler olacak? Öncelikle hedefimiz, bu yatırım turunu bir scale-up yatırımı olarak değerlendirebiliriz. Bir büyüme yatırımı söz konusu olacak. Bu yatırımla birlikte profesyonel takımımızı kuracağız. Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimize hız vereceğiz. Promosit üretim tesisimizi kurarak üretime başlayacağız. Çok sayıda yeni teknolojik ürünü piyasaya sunacağız. İlk yatırımcılarımıza ve yeni turda bize katılacak yatırımcılara söylemek istediğim bazı noktalar var. Öncelikle bize güvenen 291 fon bulucu yatırımcımıza, Erban, Melek yatırımcılarımız ve Anadolu'nda ilk yatırım fonu olan Kültepe Yatırım AŞ'ye teşekkürle başlamak isterim. Burada özellikle geleceğin en önemli stratejik yatırım alanlarından birisinin tarım teknolojileri olduğunu belirtmek isterim ki, biz de kendi teknolojimizi akıllı tarım teknolojisi olarak tanımladık. Mevcut ürünlerimizin çok önemli ihtiyaçlara cevap verdiğini bizzat müşahedettik. Yeni yatırım turu ile birlikte çok sayıda yeni biyoteknolojik ürünümüzü pazara sunacağız. Bunlar içerisinde özellikle tohum kaplama ve genetik modifiye ürünlerimizi söyleyebiliriz. Sizleri heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz. Saygıdeğer yatırımcılarımız, ben e, Profesör Doktor Mustafa Çetin. Öncelikle e, taramsal biyotoknoloji firması Promasedin e, doğuş hikayesi hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Sevgili arkadaşım Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Semih Yılmaz'ın 2008 yılından beri Erciyes Üniversitesi laboratuvarlarında gelişmiş, geliştirmiş olduğu akıllı bakteriyel gübreler konusunda yapmış olduğu arge çalışmalarını, laboratuvar çalışmalarını yakından takip ettim. Bildiğiniz gibi biz tıp fakültesi öğretim üyesi olmamıza rağmen çeşitli disiplinden hocalarımızla birlikte laboratuvarları birlikte paylaşırız. Birbir fikir, alışverişi ve geliştirmeler konusunda birbirimize yardım ederiz. Birbirimizin yapmış olduğu çalışmalarda nereye gittiğini ne sonuçlar aldığını yakından takip ederiz. Ve bu gözlemlerim sırasında Prof. Dr. Semih Yılmaz'ın mikrobiyal gübreler konusunda yapmış olduğu biyoteknolojik çalışmaların hem laboratuvar sonuçlarını hem de saha çalışmalarını yakından izleme fırsatım oldu yıllarca. Ve özellikle 2019 yılında biz bu firmayı kurduk ama o dönemde çok sayıda saha çalışmalarının oldukça etkin olduğunu gördüğümüzde artık bu teknolojinin ülkemize kazandırılması gerektiğine karar verdik. Promosi ailesi olarak güvenli ve sağlıklı tarımsal ürünler için iç ve dış pazarda yaşanan arz daralmasının üstesinden geleceğine inandığımız tarımsal teknoloji ürünlerimizi ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunmayı planlamaktayız. Bu yolda en büyük gücümüz ve desteğimiz baştan beri konusunda uzman, çoğu akademik bir çalışma grubu ve seçkin yöneticiler ile bir ekip ruhu içerisinde çalışmamızdır. Başta kurucu ortağım, tarımsal teknoloji uzman Prof. Dr. Semih Yılmaz yanı sıra, İş geliştirme baş danışmanımız Profesör Doktor Abdülhakim Coşkun, kendisi bir tıp doktoru olarak çok sayıda startup up kuruluşunda yer almaktadır. Bir melek yatırımcı olarak da yıllarca üniversite sanayi işbirliği ve teknolojik şirketlerinin teknopak şirketleri üzerine olan deneyimlerini yine bir teknopak şirketi olan e, kronosid üzerinde Startup aşamasından başlayarak e, büyüme ve yatırım planlamaları konusunda bize danışmanlık yapmaktadır. Toprak bilimleri ve e, teknolojik tarım ürünleri konusunda uzman danışmanımız Prof. Dr. Mustafa Başaran ise biliyorsunuz önemli bir inovatif gübre şirketinin kurucu ortağıdır. Sahip olduğu eşsiz deneyim ile ürünlerinin toprak uygulamaları ve çiftçi deneyimlerini takip etmekte ve yönetimini yapmaktadır. Ayrıca kendisinin sahip olduğu yaygın bayi ağı ve tanınırlık ile ürünlerimizin pazarlaması konusunda şirketimize destek vermektedir. Niçin yeni bir yatırım turuna çıkıyoruz? Biliyorsunuz bu bizim ikinci yatırım turumuz. İlk yatırım turumuzda ürünlerimizi pazarlamaya, çiftçilerimize, pazar e, olarak ürettiğimiz ürünlerimizi çiftçilerimize buluşturmaya amaçlamıştık ki bunları başardık. E, şimdiki e, turumuzda ise bu turun esas amacı kendi üretim tesislerimizi kurmaktır. Yıllardan beri devam eden laboratuvar ve arya çalışmalar ve özel olarak düzenlenmiş, test alanlarında seralarda birebir kontrollü çalışır onlarca çalışmada etkinliğini kanıtladığımız özellikle son yıllarda fason ürettiğimiz ürünlerle de çiftçilerimize gerçekleştirdiğimiz tarla ve saha denemelerinde ürün gelişimi ve verimliliğini önemli artışlara ulaştığını gösterdik ve promosyit olarak ürünlerimizi artık kendi testlerimizde üretmeyi planlamaktayız. SCZ Teknopark içerisinde toplam 300 metrekarelik iki adet üretim teslim alanımız haliyete geçmiş olup bu yatırım turu sonrası bu merkezimizde başta biyofermentör cihazı olmak üzere diğer üretim cihazlarını kendi, kendi tespimizde kurmak istiyoruz. Diğer taraftan bu turda Teknopark e, Biyoteknoloji Firması olarak seçkin bilim insanlarının çalıştığı ARGE ünitemisi fizik kapasitesini ARGE cihaz donanımıza artırmak suretiyle mevcut ürünlerimizin yanı sıra sektörün ihtiyaç duyduğu ilave yenilikçi ürünlerini geliştirmesini ve araştırılmasını planlamaktayız. Sağırlı yatırımcılar özellikle hepsini saygıyla silamlıyorum ve başarılı bir yatırım turu geçirmenizi temel mi ediyorum? Biliyorsunuz tarım üretimde kimyasal gübre üretim kullanımı ve sentitik pest kullanımı olmaksızın yüksek ve verim ve kaliteyi yakalamak neredeyse imkansız. Ve Yeni geliştirilen çeşitler Topraktan çok yüksek bir tarzı, bitkilesi, sahip yüksek verimli çeşitler. Bunları beslemek için de çok daha fazla kimyasal gübre kullanımı ve sentitik bes kullanımı tüm dünyaya karşı karşıya kalacak. Promosit, aşen duruş felsefesi, çevre dostu ve sürdürülebilir tarımı destekleyecek organik, mikrobiyar kökenli, geliştirmek. Bunlar nelerdir? Mikroliğe gücüler, bitki gelişim düzenleyicileri ve biyopest siteler. Bunların çiftçi tarafından kullanımının yaygınlaştırılması nispeten kimyasal girdilerin ve sentetik girdilerin azaltılması ve çevrenin e, ünlü olduğu kadar e, korunması ve gelecek nesillere e, tarımsal üretimi sürdürebilecekleri, sağlıklı beslenmelerini sağlayabilecek e, doğal kaynakların e, miras olarak bırakılması. Bizim teknolojimize de değinecek olarak olursak eğer e, biliyorsunuz şirketimiz e, ve e, teknik ve bilimsel ekibimiz e, topraktaki basitüs bakterilerini e, ve benzeri bakterileri, bakterileri izole ederek Onların üstün özelliklerini belirleyip ki biz bakterileri izole ettikten sonra bunların genetik haritalarını çıkartabiliyoruz. Ve hangi bakterinin hangi metaboliti üretme yeteneğine sahip olduğunu bu şekilde öğrenebiliyoruz. Bu ürettikleri metabolitlerin ilgili genlerini eğer kapalıysa indikleyerek açıp çok daha fazla miktarda metabolit ve protein üretmesini sağlayabiliyoruz. Hatta çok daha ileri aşamaya geçersek eğer biz genetik modifikasyon yapma yeteneğine sahip dünyada nadir firmalardan, şirketlerden bir tanesiyiz. Bunda da tabii ki güçlü olan bilimsel ve teknik altyapıya ekibimize yönetmiştiriz. Türkiye'de mikrobiyal gübre ya da biyofestik kullanımı çok eskiye dayanmıyor. Son yıllarda Türkiye'de tarımsal girdi olarak inanılmaya başlandı, bir pazar oluşmaya başladı. Birkaç tane yerli firma var, onlar da izol ettikleri bakterileri Türklerinden kazandırdılar. Ama çoğunlukla pazarda yabancılara hakim. Hindistan'dan tutumlu, Amerika bazı Avrupa ülkelerine, İtalya, İspanya ülkelerden ülkemize birçok yerli ürünler geliyor. Çoğu orada üretilip paketlenmiş halde geliyor. Bir kısmında sadece bakteri gönderiyorlar ve Türkiye'de üretim yapılıyor paketlerini. Yani sonuç olarak dışarıya kimse tüketim tarzı. Bu amaçla dahi göz ödemekte. Bizim bu yüksek bilimsel kapasitemiz, teknik kapasitemiz, bu firmalarda rahatlıkla rekabet etme gücü var. Bize. Ee, ki birçok yerli firmanın ve hatta yabancı firmanın ee, bu alt yapıya sahip olduğu bilimsel bilimliğine, bilgi bilimliğine sahip olduğunu düşünmüyoruz. E, bu bizim rekabetçi yönümüzün çok önemli bir göstergisi. E, biz önümüzdeki yıllarda neler yapacağız? Tabii ki bizim ilk ürünlerimiz bildiğiniz gibi mikrobiar ürünler, gübreler. Önümüzdeki yıllarda öncelikle hedefimiz biyopestitlerin üretilmesi ve sentetik pesticide kullanımını minimum düzeylere çekebilmek. Daha sonra bitki gelişim düzenleyicileri çok özel amaçlı. Buna bir örnek verecek olursak, yani, kırmızı meyvelerde mükemmel renk oluşumu sağlayacak, farklı boyut ve şekil sağlayacak bitki gelişim düzenleyicilerin geliştirilmesi. E, tabii ki ihtiyaçlar ne olacağını bilmiyoruz. Gelecek dönemlerde, genetlerim yani sektöründe e, artık neye ihtiyaç varsa biyoteknoloji tabanlı olarak onların geliştirilmesi ve üretimi üzerine çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hala e, birçok projemiz var e, bu amaçları vermeliyiz. E, zaman içerisinde sizlerle, yatırımcılar da e, yeni ürünlerde. E, yeni projelerle e, karşılaşacaksınız. Onları da size tanıştıracağız. Eee başarılı bir yatırım tekrar tema, temenni ediyorum. Eee başarılı